Herkese selamlar. Bugün 27 Nisan ve 27 Nisan Hollanda'da Kral Günü olarak kutlanıyor. Aslında bugün Kral Willem Alexander'ın doğum günü. Bu tarih e, kral veya kraliçe değişince onun doğum gününe göre değiştiriliyor. Ama geçtiğimiz dönemlerde mesela kışın doğduğu için bir kraliçe bu tarihin değiştirilmediği de olmuş. Yani aslında güzel bir havada yapılan sosyal bir aktivite en önemlisi. Kral günü nasıl kutlanıyor derseniz ilk akla gelen turuncu giysiler. E, Hollandalıların hepsi turuncu giyiniyor. Çünkü milli renkleri turuncu Hollanda'nın. Bir de yüksek sesli müzik ve fazla alkol aslında. Bunun yanında e, ikinci el tezgahlar kuruluyor. Çocuklar oyuncaklarını yetişkinler ise evlerindeki ikinci el eşyaları ya da evinde pişirdikleri yiyecekleri satıyor bu tezgahlarda. Ve bu tezgahları açanlar hiç kimseden izin almak zorunda değil. Eğer siz de isterseniz kimseden izin almadan bir sandalye, bir masayla istediğinizi satabilirsiniz kral gününde <gülüyor> Kraliyet ailesi her sene başka bir şehri ziyaret ediyor. Bu senede de 2023'te de yani Rotterdam'dalar. Ee, bir geçit töreni oluyor ziyaret ettikleri şehirde ve insanlarla konuşuyorlar. Biz kendi şehrimizde kalmayı tercih ettik. Aynı doğundayız. Çünkü bilmediğimiz bir şehre gitmek bu kadar kalabalık bir ortamda biraz e, zor olabilir gibi hissettirdi. Bir de kralın olmasından dolayı ekstra kalabalık olacak muhtemelen. Sonuçta bizim için her şey yeni. Şu an aynı doğundayız. Saat bir buçuk ama sokaklar bayağı dolu. Kim bilir akşam saatlerine doğru nasıl olacak acaba? Hollandalıların bazıları bu etkinliği ve kraliyet ailesini seviyor. Bazıları da sevmiyor. Çünkü bu ailenin e, devlete hiçbir yararı olmamasına rağmen sadece maddi bir yük oluşturduğunu söylüyor. Ama hani bugün kutlanan bu etkinlik hadi kralın doğum gününü kutlayalım gibi değil de zaten tatil, resmi tatil Hollanda'da. Hani bu tatili sonuna kadar içerek, e, müziklerle partileyerek değerlendirelim tarzında geçiyor daha çok. <Gülüyor> Hollandalılar için aslında bu bence kralı sevip sevmemek, e, orada olup olmasını istememekten daha öte bir şey. Çünkü dediğim gibi müziği, partilemeyi, eğlenmeyi seviyorlar. <gülüyor> Eğer ilk defa kral gününe denk geliyorsanız e, bir gün öncesi yani 26 Nisan gecesi kral gecesi olarak geçiyor ve etkinlikler 26 Nisan gecesinden başlıyor. 26 Nisan gecesinden başlayarak dışarıya çıktığınızda herkesi turuncu olarak göreceksiniz etrafta. Birçok belediyede de konserler düzenleniyor, standlar kuruluyor. Yani kaçırmak istemezseniz e, bütün bu eğlenceye 26 Nisan gecesi itibariyle başlayıp 27 Nisan gün boyunca da devam ettirebilirsiniz. Şu tuvaletler Hollanda'da ünlü. Öyle bir etkinlik oldu mu direkt kuruyorlar sokağa. İğrenç gelebilir ama işlevsel, iş görüyor. Mesela burası şehrin tam merkezi değil artık çıkışı. Ama buraya bile karşılıklı iki tane bar kurulmuş. Burası akşam kim bilir ne kadar dolu olacak. Bunların önünü akşam tekrar çekmeye çalışacağım. Burası tıklım tıklım insan olacak. <gülüyor> Park Tiyatrı diye bir yere geldik. Burası büyük bir park aslında. Burada konser var şu an, onu izledik biraz ama en önemlisi de o bahsettiğimiz bit pazarlarından biri burada. En büyüklerinden bir tanesi şehirdeki. 3 euro galiba. He? Hepsi 3 euro galiba. Ya, 3 euro 1 euro olsa ya şuna bak. Aa, euro, yok, 2 hepsi... euro. O 2 euro. Bu gördüğünüz arabaların, çadırların hepsi ikinci el eşyalarını satmak için bu parka gelmiş. Buradaki çocuklar da oyunlarını vesaire satıyorlar. Burada gördüğümüz tezyahların hepsi kimseden izin almadan kurulabiliyor. Ama biraz önce gezdiğimiz yer için muhtemelen belediyeden izin alıyorsunuz. Şimdi park tiyatrının ortasında bir yeşilliğe oturduk piknik gibi. Etrafımızda da bir sürü ikinci el malzeme satan insanlar. Seneye umarım biz de geliriz. Geliriz diye karar verdik. Çünkü sabahın köründe buraya attık mı bir tane çarşaf, üstüne de koyduk mu satmak istediğimiz eşyalarımızı. Bütün gün güzel bir aktivite, farklı bir deneyim olur diye düşünüyoruz. Yani şu an burası baya bir canlı. Evet. Ama da güzelliğine fena değil. Evet güzel. Bence gerçekten güzel. Sen üşüdün biraz ama ben, biraz ben üşümedim. Ben üşüdüm aynen ama Güneş var en Aynen bugün 14 dereceydi hava. Ee, ama Hollanda için gayet iyi. Çok rüzgar bence yok. Yani birazcık var. Bir de hava açık. En önemlisi. Akşamüstü çok kalabalık olacağını söylediğim o boş e, bira tezgahlarının önü bu arkam. Gerçekten inanılmaz kalabalık şu an. Şimdi bir soru e, sizce Hollanda'nın bayrağında turuncu olmamasına rağmen... Turuncu Hollanda'nın neden milli rengi? Neden bütün bu insanlar turuncu giyiniyor? Bilenler yoruma en iyi açıklayanın yorumunu sabitliyorum. Bilmeyenler için de Instagram'a realse cevabını bulabilirler. Başka bir eğlence, inanılmaz. Videoyu artık burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için gün devam edecek çünkü geceye kadar sürecek buradaki etkinlikler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. <Gülüyor>